Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda algıda seçicilikle ilgili ilginç bir örnek derledim. Tıpkı daha önce internet ortamını ikiye bölen kıyafet rengi hikayesi gibi şimdi de sosyal medyayı ikiye bölen ses ortaya çıktı. Bu adeta zamanda insanlar ikiye bölen elbise çılgınlığının sesli versiyonu demir söylediğim üzere. Bu örnekte de aynı sesi duyup farklı cevaplar veren insanlar var. Evet şimdi deneyelim bakalım. Siz de dinleyin ne duyacaksınız? Şimdi sesi açıyorum. Yeah. Yeah. Ben yeni duydum. Peki ya siz? Tekrar dinleyelim. Yeah. Aman Allahım. Yeah. Şimdi lavural oldu ya. Yeah. <gülüyor> Tekrar dinliyorum. Yeah. Yeah. E şimdi de nasıl yani? <gülüyor> İlk etapta ben de sizin gibi kulaklarıma inanamamıştım. İlk dinleyişte çok net şekilde yani olarak duyduğum kelimeyi, sonra da olarak duydum. Rus. Dünya düz çıkarsa şaşırmam. Siz nasıl anladınız? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Acaba duymak istediğimizi mi duyuyoruz sizce? Neden sizce herkes farklı duyuyor? Yalnız yıllardır söylenen müziklerin içindeki gizli bilinçaltı mesajlar yani subliminaler konusunda tekrardan düşünmemeye yol açtı bu olay. Bununla ilgili daha sonra video yapacağım. Gelelim bunun bilimsel açıklamasına. Kullanılan hoparlörün equalizer ayarlarından kişinin frekans, duyum eşliklerine kadar birçok etkine bağlı olarak ikisi de duyulabilir. Popular Science sitesine yer alan bir makaleye göre, Arizona Üniversitesi'nde konuşma dil ve işitme bilimleri Profesörü Brad Story yaptığı değerlendirmede tek bir ses bulunduğunu ve bunun da Low-Rail olduğunu belirtmiş. Laurel sesinin üst üste birkaç defa yerleştirildiğini, bu nedenle yeni olarak da duyulabildiğini söylemiş. Araştırmacı olan birik yazar da aynı fikirde olduğunu belirterek, bunun sadece Laurel kelimesinin üst üste yerleştirildiği bazı yüksek frekanslı eser olduğunu düşünüyorum, diyor. İlk başta iki örtülü ses olduğunu düşündüğüm ama sonra sesi biraz temizlemeye başladığında, 4.5 kHz üzerinde üst üste konan frekansların bazı insanlara yeni gibi ses geldiğini düşündüğünü söylemiş. Şimdi eğer müziksel terimlere biraz uzaksınız, bu size Fransızca gibi gelmiş olabilir. Ben size daha net bir açıklama yapayım. Pitch shift diye bir müzik terimi duydunuz mu? Pitch İngilizce'de sesin yükseklik derecesi yani perde demek. Shift ise kaydırma demek. Kısaca müziğin hızını yavaşlatma veya hızlandırmaya yarayan ayar. Pitch shift yapıldığı zaman bu her ikisinde de duymak mümkün oluyor. Açıklama mesaj kısmına yazdığım site siz de deneyebilirsiniz bunu. İşte arkadaşlar bunların hepsi algıda seçicilik. Aynı şeye bakıp farklı şeyleri görmek. Aynı şeyi duyup farklı anlamlar çıkarmak. Peki bir sorun mudur? Yerine göre değişir. Önemli olan bunu insan doğasının zengin olarak kabul et. Çekilşi için yorumlara yorumları yazınız. Herkese iyi günler.